Seni kimler üzdü, yaktı canını Kimler yağmadı, umutlarını Kırılmış, dökülmüş Yatlarını Getir yüreğini Öpeyim geçsin Dudağın çatlamış çehrende özüm Kirpiklerin ıslak yaş dolu gözün. Bir ömür istersen çekerim ağzım Getir yüreğini öpeyim geçsin Budağın çatlamış çehrende özün Kirpiklerin ıslak yaş dolu gözün Bir ömür istersen çekerim ağzım yüreğini öpeyim. Niçin ince, ince ince, sızlarsın niçin? İncemiş tellerin, davulmuş saçın. olmak için getir yüreğini öpeyim geçsin. bu anlattım seni sustular rüzgarlar bambaşka başka estiler sana koşuyordum yolum kestiler Getir yüreğimi öpeyim geçsin Kuşlara anlattım seni sustular Rüzgarlar bambaşka başka estiler Sana koşuyordum Yolum kestiler, getir